belli oldu. Oyunda Nagiha'nın performansı göz doldururken oyunu çok rahat kazandı. Erkeklerde güçlü rakiplerini yenen Anıl yine sürpriz yaptı ve birinciliği kazandı. Anıl ödül için yanında Himi Cem'i seçti. Nagihan da Hakan'ı seçti. Ödül özel uçağa binerek başladı. Özel uçakla şehir merkezine gelen ekip burada diledikleri gibi alışveriş yaptılar. Ailesine ve sevdiklerine hediye alan yarışmacılar daha sonra lüks bir restorantta yemek yediler. Biz izin bile izlerken canımız çekti. 21 Haziran perşembe ise ödül için oyun oynanacak. Gördüğümüz üzere Kenan Doğulu sürprizi var. O güzel şarkılarıyla yarışmacılara moral olacak. Fragmanda gördüğümüz üzere yarışmacılar çok hırslı. Hakan ve Adem'in yarışmada birçok kez düştüğünü görüyoruz. Özellikle Adem'in çok kötü düştüğünü gördük. Bu şekilde devam ederse Tuğra abi gibi kalıcı sakatlanabilir. Performanslarda İlme Cem artık kendini göstermeye başlayacaktır. Anıl ve Adem favori isimler. Fakat Hakan'ın morali düşük. Oyunlarda performansı çok iyi değil. Kadınlarda ise Damla yarışmaya katıldı. Fakat oyunlarda çok acı çekiyor. Bu şekilde devam etmesi zor gibi. Tuğrabi gibi sakatlıktan dolayı yarışmadan elenebilir. Nadihan'ın rakibi yok diyebiliriz. Tek rakibi kendisi. Ödül oyununu kazananların motivasyonu üst seviyelere çıkmakta. Peki 22 Haziran Cuma günü ödül oyununu kim kazanır merak konusu. İmice